Bugün 26 Mart 2022 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Bugün duygularımız geri planda kalırken olaylara daha soğukkanlı ve mantıklı yaklaşabiliriz. Sabah saatlerinde ay Balık burcundaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. İyimser enerjilerle güne başlayabilir, yakın ilişkilerden destek alabiliriz. Cesur girişimlerde bulunabiliriz. Sağduyulu ve planlı bir şekilde enerjimizi günlük işler ve kariyer konularına yönlendirebiliriz. Maddi manevi yardımlar almamız mümkün. Kararsız kaldığımız konularda da iç sesimizi dinlemeye çalışalım. Ay öğleden sonraki saatlerde balık burcundaki Neptün'le uyumlu görünümde olacak. Manevi yanımızın ve sezgilerimizin güçlenmesi ruhsal çalışmalara bizi yönlendirebilir. Bu saatlerde biraz yalnız kalıp tefekkür etmekte çok faydalı olabilir. Tabiat ve toprak işleriyle ilgilenebilir, su ve deniz kenarlarında zaman geçirebiliriz. Gece saatlerinde ay Plüton'la kavuşacak. Güç ve kontrol tutkumuz artarken aşırı hırslı ve talepkar davranmamız mümkün. Yakın ilişkilerde de duygusal baskılar hissedebiliriz. Şartları çok zorlamadan gece saatlerini dinlenerek geçirebiliriz.